Biz insanlar, yaşamın en gerekli şeyinin su olduğunun farkındayız. Ancak bu tam bir Haşiko küresi halinde bir dünyaya sahip olduğumuz anlamına gelmez. Dünya'da ne kadar su var? Dünya belki de gözlemleyebildiğimiz evrende en özel yer. Çünkü bir hayli su var. Yeraltımızda, denizlerimizde, okyanuslarımızda, atmosferimizde su var. Vücudumuzda çoğunlukla sudan oluşur. O zaman niye buharlaşmayalım? Su, dünya yüzeyinin %71'ini kaplar ve neredeyse bu suyun %96,5'u tuzlu sudur. Tuzlu suyun içinde farklı tuz türleri olsa da ancak en çok sodyum klorür tuzu bulunur. Bu işte yemeklerimize eklediğimiz tuz aslında. Dünyadaki suyun yalnızca yüzde üç buçuku içilebilir tatlı sudur ve bu yüzde üç buçukluğun yüzde buz ve buzullarda sıkışmış durumda. Daha da ilginci içilebilir tatlı suyun yine üçte biri topraktadır. Biz buna yeraltı suyu diyoruz. Tatlı suyun son yüzde ikisi sadece akarsularda, göllerde ve nehirlerdedir. Yani neredeyse dünyanın tüm sularının en fazla yüzde biri bizim için tatlı, içilebilir ve ulaşılabilir mesafede. Şimdi rakamlarla ulaşılabilir içme suyumuza bakalım. Gerçekten kullanılabilir tatlı suyunda musluklarımızdan akan ve kullanımımıza sunulan yine dünya tatlı su miktarının %1'ini oluşturur. O da çoğu şehirde temiz değildir maalesef. Bu tatlı suyun %50'si enerji için, tarımsal sulama için %31'i, %11'i şehirlerde kamu kullanımı için, %400 sanayi tarafından kullanılıyor. Musluklarımızda akan su büyük ölçüde yağıştan gelir. Bu yağışın yaşanmadığı yerlerde maalesef milyonlarca insan temiz su kaynaklarına erişmekte zorluk çekiyor. Dünyadaki bütün suyu bir araya toplayıp bir top yapsaydı, bu topun çapı 184 km olacaktı. Unutmayın ki Dünya'nın çapı 12.742 kilometre ve bu 1.384 kilometre, neredeyse Satürn'ün uydusu thetis kadar büyüktür. Bu işin enteresanı da şu an gördüğünüz görselde büyük mavi küre, Dünya'daki tuzlu suları, küçük küre ise tatlı suların toplamını göstermektedir. Biraz da tatlı temiz içme suyumuzun ne kadar olduğunu anlamak için Dünya ile karşılaştırmalara bakalım. Ve insanların her yıl 4 milyon metreküp su kullandığını biliyoruz ve bu 19 kilometre çaba sahip bir küre ediyor. Yani dünyanın suyu hızla tükeniyor farkında olmak lazım. Hoşçakalın.